Arkadaşlar merhaba tekrardan kanalıma hoş geldiniz şimdiki videomada hoş geldiniz kanalı videoma hoş geldiniz Bugün zaten başlıktan da anladığımız üzere benim lokumcuğumun yani sultan papananın ihtiyaçlarına giderdiğim online pet shop'u pet bahsedeceğiz ilk olarak başından söyleyeyim petle bir bu işte bir sponsorluk yok aramızda veya petle bana bir ücret karşına tanıtmamı istemedi sadece kendi deneyimlerimle böyle bir şey yapıyorum bu arada artık konuşma videolarını burada yapmaya karar verdim ama şu ışık ve bu ışık deneyimler Evet arkadaşlar böyle. Şimdi lokumu almadım çünkü kameranın üstüne gidiyor. Burada zapt edemiyorum bunu kameranın açıldığını anlıyor bir şekilde. Ee, nasıl olduğunu bilmem ama bir dakika. Biraz daha yaklaşayım. Biraz ee, O yüzden lokumu almadım gerçekten çok zor oluyor burada. Ama onun üstünden sonra alacağım sadece kısa bir video diye uğraşmak istemedim şu an. Çünkü zaten sabahtan beri dışarıdaydı Evet arkadaşlar başlayalım. İlk olarak zaten Pet Lab'i Türkiye'nin en büyük online Pet Shop'u. En büyük yani. En en en en en büyük online Pet Shop'u. <gülüyor> biraz abarttım ama en büyük yani. En en en en büyük. Yine biraz abarttım. Tamam en büyük tamam. Ee, ve arkadaşlar bu sadece Pet Shop değil. Hayvanlara, sokak hayvanlarına mama bağışı yapabiliyorsunuz ve bu yalan değil. İsterseniz bir ürünler sipariş ettiğinizde kedi veya köpek maması diye de seçabiliyorsunuz. Ee, seçip ekleyebilirsiniz siparişinize ya da hiç sipariş vermeden sadece açıp oraya mama bağışında da bulunabilirsiniz. Ve arkadaşlar burada bir hayvan sahiplenebilirsiniz aynı zamanda sahiplendirme ilan, ilanı da verebilirsiniz yani çok güzel bir e, online pet shop hem de pet shop ve pet shop da arkadaşlar kuş kuşlar için oyuncaklar ve kuş ihtiyaçları da var her seferinde şey kuş kafesleri falan dahil ve Kuş oyuncakları böyle genelde pet shoplarda çok güzel oyuncaklar bulunamayabiliyor. İşte klasik salıncak ve merdiven gibi şeyler olabiliyor genelde. Ama petle bir de tabii ki de bir sürü oyuncak var. Ben petle birden daha önce hiç kuş oyuncası sipariş etmedim çünkü benim yaptıklarım vardı zaten lokumun kafesinde ve o kadar da bir yer yoktu zaten benim yaptıklarım olduğu için. Ama sipariş edeceğim yakında onun da videosunu çekerim eğer bu videoyu beğenirseniz. Arkadaşlar bu sadece kuşta böyle değil kedi ve köpek oyuncakları pet shoplarda gayet güzel bir şekilde mevcut ama özellikle yani köpek oyuncaklarının çok bir bilgim yok ama kedi oyuncaklarına gel gerçekten pet shoplarda hiçbir şekilde Bulamayacağınız oyuncaklarda var. Bakabilirsiniz ziyaret edip ve bazı oyuncakların yanında yaratılabilecek şeyler olduğu için yedek çıkıyor. Zaten ben lokuma bir alışveriş video yani alışveriş yaptım. al yapacağım daha doğrusu birkaç gün sonra falan. Ee, ve gelince de kargo onun da isterseniz açılım videosunu çekebilirim. Yeniden isterseniz unutmayın e, topluluk bu tartışma kısmına kaç bin kere anlattım zaten ama yine de minik bir bilgi vereyim. Benim kanalıma geldiğinizde ya topluluk yazabilir ya da tartışma ama telefonlarda ve tabletlerde bu çıkmayabiliyor. Bilgisayardan girdiğinizde oluyor genelde. Oraya istediğiniz bir video ya da mesela benim kuşumda bunlar bunlar var hasta mıdır gibi her şeyi bana sorabilirsiniz. Oradan yanıtlayacağım eminim ki eminim, eminim emin olun ki. Topluluk veya tartışma yazabilir kanalıma geldiğinizde yukarıda ana sayfa videolar gibi böyle bir sıra olacak orada bulabilirsiniz Ben de sizin sorularınızı cevaplamayı ipli çekelim. Zaten daha önceden soru gönderenler falan var bunun için soru cevap videosu çekmiştik zaten. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum çünkü ben böyle soruları yanıtlayınca kendimi gerçekten mutlu hissederim. Hani birine daha yardım ettik gibi. Neyse devam edelim konumuzu çok dağıtmayalım. Ee, Pet çok da daha zor bulunamaya olmayan oyuncaklar var. Mesela bir örnek vereyim. Kedilerde bildiğim bir oyuncak. Böyle şöyle deneyim. Ee, mavi bir kap böyle bir şey düşünün böyle ters çevrilmiş kase gibi bir şey düşünün benim. Ucundan böyle bir tüy çıkıyor. E onu yedeğe de çıkıyor diyebilirim yani Böyle bir tel gibi bir şey. Ucunda da tüyler var böyle kedilerin ilgisini çekici. Ve sizde de böyle şu kadar böyle bir kumanda oluyor. Siz ondan sağa sola ayarlıyorsunuz. O ona göre dönüyor o tüy. Bir sağa bir sola falan. İşte kediniz de onu yakalayıp koparabilecek için yanından yedeğe de çıkıyor. Ve siz de oynatıyorsunuz. Yani güzel bir şey bence. Ve böyle bir oyuncağa Pet shoplarda gördünüz mü? Bu arada mavi bir şey söyledim mi bilmiyorum. Böyle mavi bir şey böyle fık fık dönüyor. Öyle. Ee, şimdi devam edelim. Onun dışında fotoğraf yarışması var. Bir ee, her hafta bir fotoğraf yarışması oluyor. Siz evcil hayvanınızın fotoğrafını yüklüyorsunuz. Ve fotoğraf yarışması bölümüne gelen e, kişilerde sevdiği fotoğrafı patille. Patille. Patille diye bir ye, tuş var orada. Patille. Patille. Patile patileye basıyor. Ee, haftanın sonunda da en çok pati alan fotoğraf pati alan fotoğraf <gülüyor> e, haftanın birincisi oluyor ve bu haftanın birincisi olan e, fotoğrafa da tabii ki bir ödül var. Petlebiden 50 TL hediye çekki bir şey yani Pet 50 TL kazanıyorlar. Yani Petlebiden onu bir şekilde kullanabilirler. Onun için katılmadan da oy verebiliyorsunuz yani. İlla fotoğraf paylaşmak zorunda değilsin. Fotoğraf paylaşmadan da bir şey pati Yani Ben öyle biliyorum. Onun dışında kuşlardan kuş kısmından birazcık bahsedelim. Kuş kısmında arkadaşlar. işte kuş yemekleri, gaga taşları, vitaminler, oyuncaklar, kuş kumun. Başka başka başka ne var? Kuş yuvaları, kuş kafeslerim, her şey var. Böyle kuşa geldiğinizde yukarıdan oraya böyle bütün seçenekler çıkıyor karşınıza. Yani o yüzden böyle zor bir kullanımı zor değil petlevinin. O yüzden de çok memnun yani böyle araştırmanıza gerek kalmıyor. Direkt çıkıyor her şey. Böyle arkadaşlar yani başka söyleyecek bir şeyim yok galiba ama şunu da söyleyeyim mükemmel bir site yani mutlaka gidip ziyaret edin arkadaşlar siteyi yani petek <gülüyor> gerçekten yani hızlı kargo yani gerçekten hızlı kargo böyle e, bu arada petle bir mesaj da atabiliyorsunuz evet böyle Oraya mesela diyorsunuz ki işte benim acil bir ürünlere ihtiyacım var yarına gönderebilir misiniz gibi böyle veya işte şu ürün e, bozuk çıktı veya şu işte mama gelirken patlamış falan diye de yapabilirsiniz. Bu arada çok önemli bir ayrıntıyı unuttuk arkadaşlar. Petle bir ürünleri getirirken aşırı sıkı bir şekilde paketliyor yani böyle baloncuklu kağıtları soruyor. Büyük büyük böyle karton kalın kalın kutuları koyuyor. Zaten eğer bu videoyu beğenirseniz öyle bir video çekeceğim. Hani onda da gösterimizden Yani çok sık paketliyor bir şey olmasın diye. Evet. Bu kadar. <gülüyor> bir sonraki videoma kadar görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.